Evet arkadaşlar selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video dedim arkadaşlar. bugün sizlerle mi sizlerle ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle başkan da biliyorsunuz zaten. dip sesimizi nasıl kaldırırız? Yani mikrofonun dip sesini nasıl kaldırırız onu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz ufaktan videoya geçelim. Görüyorsunuz şu an ekranda bir tane MDT HD Sound var. HD ses yani kaliteli ses demek. Zaten biliyorsunuz. Benim anlatmama gerek yok arkadaşlar. Şimdi ben, ben nikemden burada kayıda geçtim. Görünürüz yemeği. Buraya ne diyebilirsiniz. Burası bizim dip sesimizi. Şimdi arkadaşlar bu alanlara gelebilmek için ilk önce yeni sekmeden açıyorsunuz. Bu arada yeni video attım arkadaşlar. Alt taraftan da o videoya ya da kartlardan bir yerden gidebilirsiniz. Çok eğlenceli bir video oldu. Şimdi burada arkadaşlar GPU Z yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve Enter'a tıklıyorsunuz ve burada e, ilk sayfada GPU diye Aynen Burada GPU-Z'nin kendi sayfası var arkadaşlar Diyeceksiniz buradan indireceğiz? Hayır buradan indirmiyoruz arkadaşlar Burayı kapatacağız Evet burada gezginler var arkadaşlar Bağlantıyı yeni sekretten açıyorum ben Siz tabi direkt olduğu gibi açabilirsiniz Şimdi GPU-Z'yi 192.2'yi 19, indir diyorsunuz arkadaşlar Asla virüs katmaz ee, yani benim sistemi burada hiç kapmadı. Hatta altta da eğer güvenmiyorsanız dedi. Security'nin programı vermişler. Yani koruma programı. Evet bunu buradan indiriyoruz. Sayfımızı kapatıyoruz. Ondan sonra kurulumu zaten çok basit. İleri ileri ileri diyorsunuz. Bir dakika burada var mı? Aynen. Çalıştır, size çalıştır çıkmayabilir. Çıkabilir. Kendi nasıl ayarladıysanız. Ayıköp diyoruz. Next. Desktop yani masaüstüne gelecek. Next. Install dediğim zaman direkt kuracak. Finish'e tıklıyorum. Arkadaşlar bu programla Gip sesimizi ayarlamayacağız. Bu program bizim anakartımızın modelini bize kullanacak arkadaşlar. Aynen. Şimdi burada yakınlaştırmışımdır büyük ihtimalle. Mainboard var. 1, 2, 3. Mainboard. Öbür de Manfutcher'd mıdır? Nedir? Yani anakart markası. ikinci de modeli var. A740 GM-M 1.0. Eski bir anakart. Chipset'i Ati. Soundgrid Nedir? IMD. AMD'nin IMD'si. Alttaki iyi yorumcu. LPCIO IIT. Arkadaşlar bu chipsetten sonrakiler bizim işimize yaramayacak. Bize sadece şurada ECS yazan yer ve A740GM-M. Yani benim anakartım modeli bu, markası bu. Sizin anakartınızın markası modeli farklı da olabilir. Bunu siliyoruz. Neydi ben unutuyorum. Unutan ECS, ECZ, EC... Büyük yazıdım. ECZ. ECSS'ymişse ne alaka. E, E, C, e -C bundan sonra A700, 740, G, M, M, Tıklıyoruz, direkt Enter'a tıklıyoruz, en üst sayfada çıkana, bağlantı yeni sekme denekli, yani başka sekme yoktur, eğer bulamazsınız, başka bir linklerden, sayfalardan bulabilirsiniz. Buraları yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz mü, benim ana kartım bu şekilde. Aynısı arkadaşlar, hiçbir fark yok. Buradan gördüğünüz gibi masaya geldiğiniz, e, site girdiğiniz zaman böyle bir sürü şey çıkıyor arkadaşlar. Specşineleri, Davland, Fark Sport, Fark Sport. Ondan sonra biz Doğan tıklıyoruz. Her ana kart sayfasının e, menüsü farklıdır arkadaşlar. Herkesinkisi böyle olmaz. Buradan Driver Dovland diyorsunuz yani. Driver Dovlandlar çıkıyor. Eski bir anakart dediğim gibi. XP'den başlıyor. 32 bit. Windows 7 64 bite kadar uyumlu. Tüm e, at, Windows 7'nin tüm 64 bitlerinde uyumlu arkadaşlar. Bu anakart. Bu arada alacak olan varsa. Windows 7 64 bite tıklıyorum. Buradan sound. Yani ses. Global'a tıklıyorum ve indirme başlıyor arkadaşlar. Atsız. Yeni bir sekme açıyor ve burada sound idt açılıyor. Ben burayı kapatıyorum. Kapatıyorum. Bunu da kapattım. İşimiz burayla kalmadı. Buradan sonra arkadaşlar sağ tık yapalım buraya. Karşıdan yüklemeler. Burada soundlar. Evet açıldı arkadaşlar. İki tane açtık. Zip dosyası gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar sizinki de genelde böyle olur büyük ihtimalle. En başa tıklıyorsunuz ve Benimkisi eski bir anakart olduğu için arkadaşlar az açılıyor yani çok fazla seçeneğimiz yok. Burada sizinkisi daha iyi model olursa mesela şeyleri daha fazla oluyor artık. Benim tahminim o yönde arkadaşlar. Tıp, tıp exit çift tıklıyoruz. Bu böyle ufak bir minik bir yükleme yapıyor çok ufak. Burayı kapatabilirsiniz. Hiçbir işimiz yok buradan sonra. Mesela. Evet PC Audio. Gördüğünüz gibi. Burası açılıyor. Arkadaşlar ileri dediğim zaman benim tüm aralarımız sıfırlar. Yani şu an ses bile gidebilir arkadaşlar. İleri ileri ileri yapacaksınız. Tüm setuplar böyle. Ben ileri dediğim zaman anakartımızın ses kartını güncelliyor. Yani mı artık ses kartım bir şey güncelliyor orada arkadaşlar. Ondan sonra ileri ileri diyorsunuz. Bilgisayar yeniden başlatıyorsunuz. Sizde geliştirmeler seçeneği olmuyor zaten. Bende de olmuyor. Ve benim de geliştirmeler seçeneğim yok. Bu arkadaşlar arka jackları da e, çalışmıyorsa e, onları da çalıştıracak. Ben mesela şu an arka jack'tan ses alıyorum. Bakın şurada ha, şu an geliştirmeler yok ama sesim çok güzel geliyor. Gelişmişe geliyoruz buradan. Burada mesela butik sizde yoksa ses geliştirmelerini etkinleştir. Tıklıyorsunuz. Mesela bu sizinki böyledir. Buna tıklıyorsunuz ve uygula diyorsunuz. Tamam buraya falan e, ses masasına falan girmenize hiç mi hiç gerek yok yani arkadaşlar bu kadar kolay bir şey arkadaşlar videomdan ufak da olsa yararlandıysanız beni de çok mutlu etmek isterseniz bana destek olmak isterseniz like atıp kanalıma aşağıdan abone olup bildirimleri açarsanız hem eğlence videoları arada da böyle Ufak oyun videoları atmaya çalışacağım. Ee, güzel de programları tanıtma videoları, eğlence videoları, karışık videolar atacağım arkadaşlar kanala. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma dediğim gibi abone olup alttaki sayfa ve kendi Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.